Evet, evet, efsane yeni döndü abi. Yıldızın unutulmaz lezzeti Akibus'la Şova hazır, iftar vakti hazırız abi. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ya, yeah. Gövbaşının kalender insanları gelecek birazdan. Sayılı arkadaşlar, Gövbaşın en meşhur arkadaşları daha sonra izleriz ee, Şimdi kalkıyoruz. bu Cevcı Güneydoğu'ya ve Orta Doğu'ya yayılan bu sırrı Neden Sevgiden abi sevgiden Bugün Sevgi sevgi hep beraber göreceğiz Heh. Sevgiden abi sevgimiz sevgimiz şimdi Para sevgisi Ne yapıyoruz burada? <gülüyor> Salatamız hazır Bir de soğan suyuşumuz hazır Domates biberimiz hazır Bunlara elimizi sürmezsek daha olmuyor işte böyle elimizi sürüyoruz ki daha oluyor abi Hah hmm. hadi bakalım devam tamam. gel Bugün bize ne yapacaksın onu anlat abi Ciğer, ciğer, ciğer, ciğer. ciğerciğe ne yapılır? Ciğer yapılır. Ondan sonra da hep beraber güzelce yedikten sonra grup yapacağız bir baklava servisi. Abi bu Türkiye'den, Türkiye'nin farklı hmm. şehirlerinden sana niye geliyor insanlar? Bir ah, söyle. Ah ben bilsem bu dilimize mi geliyorlar, tadımıza mı geliyorlar? Biz de bilmiyoruz ki ne. ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Sadece sevgimizi katıyoruz. Yani mesele ciğerde mi, sende mi oldu? İkisinde de. Ben siz ciğer olmaz ciğersiz ben olmam. Evet. Allah'ım şuna bak ya Allah'ım Allah'ım Yok yok, çekme. Yine birileri yer. Nasıl? Dervişozu su bunlar. Hadi bakalım. Allah'ım Uşaklar olsa da bizde Hadi bakalım. Muhammed dayım gelmiş. Hele bakın kim gelmiş? Muhammed bize gelmiş. Allah'ım esir gelsin. Allah'ım esir gelsin. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Dayıların dayısı Muhammed Kırca geldi Dayı buraya girdin mi? Ersin abi Dayıların dayısı Muhammed Kırca geldi dedin mi? Allah'ım esir gelsin Evet Hadi bağım Sıcak sıcak 2'ye 5 kala Hadi abi gönder Gel abi Al al al al